hayırlı dersler arkadaşlar. Ee, El-Mekhev ve yeni versiyonunu anlatmaya başlamıştık. En baştaki ihtar kitaben büyümesini anlattık. Sonra El-Kur'an-ül Kerim geçen ders bahsettik. Şimdi geldik üçüncü e, simge. Bu da e, mercek şeklinde bahsi yani arama simgesi. Geçen dersimizde bir kitap açtığımız zaman, hemen bir kitap açalım, her an fark etmez, bir kitabı açtığımız zaman burada bir dürbün simgesi vardı. El-Bahsu Fil Kitap. Bu simgeyi tıklayarak açmış olduğumuz kitap içerisinde arama yapabiliyorduk. Bir de açılan sayfanın, yani bize göre sol tarafında Bahsun Fil safha yazıyor, bu da. Açık olan sayfada arama yapma işe yarıyor. Bu vah simgesi ise bunun klavye kısa yolu F3 yani demek ki klavyeden F3'e basınca da burayı tıklamış gibi e, bu pencere açılıyor. Burada ise Şamilenin tamamında bölümlerinin bir kısmında veya da seçtiğimiz birden fazla kitap içerisinde arayabiliriz. Yani burada da bir kitabı seçersek yine bir kitap içerisinde aramış oluruz. Şimdi de e, yeni versiyonu artık, eski versiyon güncellenmiyor. Yeni versiyon sürekli güncelleniyor. E, i̇nternetimiz varsa, bize göre sol tarafta şöyle bir yeşil onay işareti varsa burada henüz günlen, güncellenecek bir şey yok. Yani şu anda Şamile güncel anlamına gelmektedir. Şimdi derslerimize başlarken... Yeni Şamile'de 9 tane e, ana ekranda simge olduğunu söylemiştik. Eskisinde 30 tane. Ha, hafta sonu programda yapılan güncelleme ile e, ana ekrana bir simge daha eklendi. Ona çıktı. O da e, şöyle yaprak simgesi, el müsahene. Bu da e, Şamile programı, ücretsiz bir program ama İsteyenler buna maddi kaynakta, destekte, de, katkıda bulunabilir, bağışta bulunabilir. Onunla ilgili bir düğme eklemişler. Bunu tıkladığımız zaman e, ekranda da sanıyorum görüyorsunuz eğer yanlışlık yoksa burada. Şu an şey hocam. Gözüküyor mu Yok hocam. Anladım. Demek ki bu onu kapattı. Yani kapattı. burada bir web sayfası açılıyor. O web sayfası. Evet. Bağış yapma sayfası var. Şimdi biz bus şeyine gelelim. Şimdi burada bas arama penceresini açtığımız zaman bize göre en burada üç bölme var diyelim. En başta kategoriler var. Ortada o kategoriye göre kitapların gösterilmesi var. Tabi onun üstünde yine arama var. En son tarafta da arama kısmı var. Şimdi bu arama kısmındaki e, bunu geçen hafta e, kitapta aramada da bunları anlatmıştık. Yani şu aramada işte metin, havaşi, talikat, anavil, ev, ev, ev, evleyse devam et bunu bayağı Özellikle Leysen'in ama şeyi, manası nedir falan. Evet. Yani geçen ders söylemeye çalıştık. Dolayısıyla yani arama kısmının da burası bizim için yabancı değil. Aslında diğer kısımlar da yabancı değil. Çünkü önceki derslerimizde ilk İhtar Kitabı'nı tıkladığımız zaman da yine açılan pencerede değil mi? Kitapları farklı kategorilere göre sıralama imkanı var bir Birincisi seçenek nedir? Kütüp seçeneği ve kitaplar. Yani bunu kutladığımız zaman Şamil'e de yer alan kitaplar bölüm dikkate alınmadan müellifinin vefat tarihine göre ve en eski tarihten başlayarak sıralanır. Hicretten önce vefat eden sınırlı sayıdaki kişinin vefat tarihi Milade verilmiş ve sonuna M yazılmış. Onun dışındakiler ise hicri verilmiş ve artık onlara hediye belirtilmemiş. Birinci seçenek bu el kitap bu e, tasdifi ne demekti? Yani e, bölüm bölüm hocam konu. Efendim. Evet. Yani, yani kitap bölümler göre, bölümlere göre sınıflandırılması demek. Buraya kadar zaman aynı kitaplar bu sefer bölümler başlığı altında işte. El Akli'de bir bölüm, inanç konuları, işte kaç kitaplar burada görüyoruz, bunu daha önce görmüştük. İşte 754 kitap varmış. Bir bölümü tıkladığımız zaman, bunun karşısında, bu aslında ilk ihtar kitaben simgesinde bunları aynısını anlatmıştık. Tekrar oluyor şu anda. O bölümün kitapları açılıyor. Ondan sonra, e, kütüpte söylemediğimiz bir şey kaldı. Şimdi kütübü tıkladığımız zaman, üstte arama düğmesi var. Bütün arama e, kutularında yazdığı gibi aynı standart yazı burada da var. Ne diyor? E, en az aramak için üç kelime yazmamız isteniyor. Üç kelime yazdığımız zaman bu yazdığımız kelimeleri e, bu alt kısımdaki kitap ve müellif isimlerini arayıp varsa e, burada listeliyor. Buraya yazdığımızın e, kitap isimlerine değil de <gülüyor> bitaka dediğimiz kitapların e, Bilgi kartlarında aranmasını istiyorsak şu beyaz sayfa. El-Bahsu fi bitaka fil Yani kitapların bitaka'ları. Yani bilgi işlerini ara dersek bu sefer o yazdığımızı orada alıyor. Onun yanındaki simge ise bitaka tül kitap. Yani burada tıklı olan, seçili olan kitabın bitakasını yani bilgi fişini verip onu tıkladığımız zaman. Bakın aşağıya açılıyor. Bunlardan önce anlattık. Şimdi tekrar oluyor. Ee, herhangi bir kitap üzerine gittiğimiz zaman onun yine bir takas bilgisi, yani bilgi fişi burada da e, görüntülendiğini söylemiştik. Şimdi kütüp kısmı böyle. Şimdi bunun e, kütüp kısmını tıkladığımız zaman aslında bu söylediğim buradaki tasnif, yani bölümler Müellifun, müellif müellif yani ne demek müellifler demek? Mufaddala neydi? Favoriler. Muakharan en son bizim açtık kullandıklarımız. Ve tenzilat indirilenler demek. Mecalat ne acaba acaba? El mecalat var da. De. O zaman dergiler demiştik zannederim. O mecella. Hmm. Bu mecalat demek ee, hmm. Aslında onun nasıl yapıldığını daha sonra anlatacağız bir sonraki simgede. Bu e, kaydedilen arama kitapları demek. Yani şöyle anlatayım. Biz belli kitaplar içinde arama yapıyoruz. Bu kitaplar farklı bölümlerde, farklı yerlerde olabilir. Yani arka arkaya sıralı değildir şamlede. Ve biz bu kitaplara belli aralıklarla arama yapmamız gerekiyorsa, her seferinde o kitapları gidip tek tek bulup, işaretleyip arama yapmakla uğraşmak istemiyorsak aradığımız kitapları veya bölümleri veya da kitap ve bölüm karışımını e, seçtikten sonra ona bir ad vererek kaydedersek daha sonraki aramalarda yani kaydedilen arama alanı diyebiliriz ona. Diyelim ki e, örneğin bir öğrenci eee Şafii mezhebinden üç, Hanefi'den dört, işte Maliki'den iki, Hanbeli'den yedi farklı kitap arasında mukayeseli bir çalışma yapıyor. Tabi bunun çalıştığı için ne yapması gerekecek? Bu kitaplar içerisinde zaman zaman arama yapması gerekecek. İşte her seferinde bu kitapları ilgili bölüme gidip tek tek tıklayıp işaretlemeyi ve uğraşmak istemiyorsa hani vakit kaybetmek o zaman ne yapar? İlk defa arayacağı kitapları, bölümleri seçtikten sonra buna bir ad verirse ikinci şeyde ne olur? Bu ee, adı tıklayarak bu e, alan içerisinde arama alanında arama yapabilir. Veyahut diyelim ki kötü bir sitede sık sık arama yapıyorsa önce ne yapar kişi? Kötü bir sitede önce seçer sonra ona bir ad verir. Kötü bir sitede vesaire gibi. Ve onu bunu bir sonraki aramalarında bunu kullanmış olur. Şimdi mecalat anlaşıldı mı Ahmet? Hocam, şey mi yani hocam, en son açılan kitapları Yok. mı? Mecaret demek, arama yapacağın kitap ve bölümleri, bölümlere bir isim verip kısaya oluşturmak gibi bir şey yani. Ha. Bir sanıyorum anlaşılmadığı tepkine göre. Bir örnek gösterirseniz hocam, daha iyi olmaz örnek mı? Örnek şimdi diyelim ki ben şu kitap, Geldim şu kitap. Hani şimdi faraza gidiyoruz yani. Şu kitap. Bak ben bunu tıkladığı şey şu arama alanına bak buraya. En bize göre ekleniyor. Evet. Diyelim ki şu kitap. Geldim şu. Geldim bu kitap. Ben bu kitaplar üzerine bir çalışma yapıyorum. Ve bunlar, yani bunlarla ara ara arama yapmam lazım. Şimdi eğer bunları ben seçtikten sonra bunlara bir ad verir de bunu kaydetmezsem her seferinde böyle bunu arayıp bulmam lazım. Ama ben bunları seçtikten sonra bunlara bir isim verir de kaydetirsem artık o ismi tıkladı mı bu eserler otomatik şey yapar, seçilir. Yani arayacağımız eserlere isim verip kaydetmek demek. Veyahut da diyelim siz Arapça Şamil'e de örneğin 20 sözlük olsun. Sen 3'ünü kullanıyorsan bu 3'ünü 3'ünü seçtikten sonra bunlara bir ad verirsen bu adı tıkladığın zaman artık eserler otomatik seçilir. Şey mi hocam? Klasör oluşturmak gibi mi? Yani klasör sanki arayacağın kitapların isim vererek bir tıklamayla topluca seçilmesini sağlamak. Hmm. Yine tam Tepkinden anlaşılmadığını hissettim Mehmet. Evet. <gülüyor> Nasıl anlatayım sen? Şimdi mantığın söyledim mi sana? Hocam e, şimdi dediniz ki kitapları seçili e, e, istediğimiz hani araştırma yaptığımız kitapları seçiyoruz. Seçiyoruz. Daha sonra hani. Daha sonra e, bu kitapla yine seçmemiz gerekecekse. Evet. İşte bir dahaki sefer bu seçme işiyle uğraşmamak için o seçtiğim eserlere bir ad veriyorum, kaydediyorum. Daha sonra adı tıkladığım zaman o eserler otomatik seçiliyor. Hmm. Yani otomatik ortaya çıkıyor yani o eserler. Evet. Anlaşıldı Buna ne ad verelim? Ben kaydedilen arama alanları falan dedim ama bileniyorum. Uydu mu ya? Yani ne arama kaydetmek diye ifade ettim. Başka nasıl ifade edelim bunu? Bu ifade İyi. anlaşılır mı sence? Yani hocam. Tam olmasa da diyorsun. Evet. evet. Şimdi diyelim ki Şam ile de mesela şöyle gelelim. Taslifi tıklayalım. Usul ufuka geldik. İlk 334 burada kitap var Ahmet. Fuku usulü kısmında şahane. Şimdi sen bunların içerisinden onu üzerinde çalışma yapıyorsa, Bir ödev hazırlıyorsun, seminer hazırlıyorsun ya test hazırlıyorsun. Şimdi bu onu farklı listede arka arka olsa işin kolay. Farklı yerlerde olduğu için sen ne yapıyorsun? Bir defa bunları seçiyorsun şöyle bakıyorsun dikkatliyince. sonra seçtiğin yani. Seçtim onları. Arama yaptır ama daha sonra yine bu senin ihtiyacın olacak bunlara. İşte bunlara seçtikten sonra bir ad veriyorsun ve bir sonraki aramalarda artık bunları tek tek seçmene gerek kalmıyor. O verdiğin ismi tıklayınca bunlar seçiliyor. O da şuradan bak. Daha sonra gelecek. Bak şurada e, Ameliyyatu bahs-ı diye bir yer var. Yani kaydedilen aramalar Değil, o yanlış söyledim. O kaydedin arama dedi, o yaptığın aramayı kaydediyorsun. Şimdi şunu tıklayayım. Evet, şimdi bak El Mecerat'ı tıkladım ya Ahmet. Şimdi burayı görüyor musun? Ben buraya denemek için yapmışım. Mesela Gazali'nin kitapları demişim. Şimdi ben şurayı bir boşaltayım. Şu anda ekranı görüyorsun değil mi Ahmet? Evet, Şu anda bak Mecalul bahs yani arama yapılacak alan yani alandan kasıt kitaplar demek. Şu anda boş. Şimdi ben Gazali'nin kitaplarını da önce seçmişim. Tabii Gazali'nin kitapları biliyorsun tek yani usulle ilgili kitabı var, ile ilgili kitabı var akayetle ilgili kitabı var vesaire vesaire. Dolayısıyla İmam Gazali'nin Şamil kitaplarını hani farklı yerlerde seçmek lazım. Ben bunu bir defa seçtikten sonra Gazali'nin kitapları diye kaydetmişim. Bunu seçtiğim zaman bak buraya müellif Ebu Hamid el Gazali onun kitaplarını seçiliyor otomatik olarak. Örneğin tukuk kitaplarını kaydetmişim bak bunu tıkladığım zaman o kaydettiğim kitaplar buraya geliyor. Yani hocam klasör oluşturmak diyebiliriz hocam yani. Öyle mi yani? Belirli kitapları seçtikten sonra e, o klasöre bir ad veriyoruz. Mesela siz fıkıh demişsiniz, hmm. sünnet demişsiniz. O klasör açıldığı zaman kitaplar da ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani artık klasör oluşturmak diyorsan, öyle anlıyorsan öyle diyelim. Yani ben... Aynen hocam. Necal'dan tamamlar yani demek aslında. Hmm. Tamam. Yani tamam. sık kullandığımız kitapları o şekilde klasör haline getirip, getirip dediğimiz zaman kısa yoldan açıyoruz. gerçekleştirelim. Aynen. Tamam. Aynen. Tamam bu anlaşıldı o zaman. Şimdi biz tekrar buraya geldik. Şöyle. Evet tasnifte kitaplar şey gösteriliyor, biliyorsun bölümlerine göre gösteriliyor. Şu üst kısmın anlamı falan geçen derslerde geçmiştir, değil mi? Matbuat işte gayrı matbuat değil mi? Kütüp mecellat, evet işte maqtutat resail camiye elektronik. Tefrivat. tefrikat ne demekti? Sesli e, dosyalar hocam. Yani o kitabın seslendirilmesi. Yani bir kitabı bir alim okutmuş, onun ses kaydı internette varsa, onun o okutulan ses kaydına göre kitabını şamiliye eklemişler ve ses dosyasının da, e, o kitabın bir takasını bilgi fişini tıkladığımız zaman, ses dosyasının ee, internette nerede bulunacağını dair bilgi orada yer alınır. Tabii tasniflediğimiz zaman bunu tıkladığımız zaman kitaplar bölümlere göre sıralanıyor burada. Başta bölüm adları var. Üstündeki arama kutusuna yazdığımız bölüm adında aranır. Kitapların olduğu kısımla yazdığımız ne olur? Kitaplar içerisinde aranır. Ee, üstten matbuat seçili olursa matbu kitaplar gösterilir. Gayrim matbuat seçili olursa Gayrimadvi, yani matvı olmayan kitaplar. Onlar nelerdir? İşte yazmalar, Reser camiye tezler, elektronik kitaplar, bir de sesli kaydı olan kitaplar gösterilir. Müellif tıkladığımız zaman bu sefer Şamire'deki kitaplar ne olur? Müelliflerine göre tasdif edilerek gösterilir. Değil mi? Buradaki kriter müellife göre. Bir müellif tıkladığımız zaman yan tarafta onun Şamil'de olan kitaplaya kitapları gösterilir. Bazısının bir kitabı olur, bazısının üç kitabı olur. Bu tabii müellife göre değişiyor. Mesela şu kısım, e, müellif kısmının üstünde ara, aramaya yazdığımız zaman ne yapıyoruz? Bu aranan kelimeleri müelliflerde bulur. Mesela buraya Gazali yazalım. Evet bakın Ebu Hamid el Gazali buldu. Bak onun mesela gördüğün gibi epey kitabı var. Burada vefatta onun hicri olarak vefat tarihi yazar. Şu kütüpteki rakamın anlamı ne Ahmet? Ee, şey mi hocam? Kitap sayıları mı? Şamleli kitap hmm. istedik. Yani mesela Tabii. İmam Gazali'nin Şamle'de 21 kitabı varmış. Muhammed Gazali'nin çağdaş bir alim. Onda iki kitabı var. Fıkkı-ı Sireç meşhur. Bir de ne diyor? gazayif Hak. Evet. Şimdi Şurada bir kuş tüğüne benzer bir simge var. Tercümetül müellif. Yani biz buraya biz burada bir müellifin tercümesi yani onun hakkında bilgi edinmek istiyorsak o sayfanın açılmasını istiyorsak buradan bunu tıklıyoruz. Alt kısımda gördüğüm gibi o müellifle ilgili bilgi geliyor. Gazali'yi tıklayalım. Bak bilgi geliyor. Tamam. Evet bu pencerede anlaşılmayan var mı Ahmet? Yok hocam. Tamam. Şimdi Mufadda'la biliyorsun favori eklediğimiz kitaplar. Bunun da nasıl ekleneceği ileriki derslerde gelecek. Yani bir anlamda e, sık kullanmaya eklemek diye bir şey oluyor. Yani bizim tercih ettiğimiz kitapları buraya eklersek burada örnek olarak iki kitap eklenmiş. Onu gösteriyor. İsterse bunlar içerisinde de seçim yaparak arayabiliriz. Muakkaran burada da en son açılan kitaplar var. Mesela diyelim ki Sahih Buhari geçen hafta açmıştık o burada ismi duruyor. tenzilat güncelleme yoluyla indirdiğimiz kitaplar var. Mecalat'ta dersin başına anlatmaya çalıştık. Bizim aramak için arayacağımız kitaplara dair bir e, arama alanı arama kitapları ve arama klasörü kaydımız varsa o kayıtlarda burada Tabi bu kaydı biz yapıyoruz yaptığımız zaman buraya geliyor Dolayısıyla belli kitaplara isim verir de kaydedersek arama alanından o ismi tıkladığımız zaman onun altındaki kitaplar otomatik olarak en e, sol tarafa bize göre e, buraya geliyor şimdi bu söylediklerim ben sanıyorum tekrar gibi de oldu. Daha önce görmüştük Ahmet bunları. Değil mi? Evet. Şimdi evet. arama alanlarının altına dikkat edersek ihtiyar-ül kutub el muhadde'de. İhtiyar seçmek demek muhadde'de. Yani şöyle diyelim. Burada hangi yan başlıktan yani yan taraftan hangi seçeneği tıklamışsak aşağıdaki yazı ona göre geliyor. İşte kütüpler yani kitaplar tıklıysa yandan Buradaki şu şey şu, ihtiyar-ül kütübül muhadde'de seçilen kitapları seç diyor. Yani şu demek, bu arama alanlarında, şimdi birkaç ihtimal var. Bir arama alanını tıkladık değil mi? Kütübü tıkladım şu anda. Herhangi bir kitap seçtim. Evet. Taslifi falan kitap seçtim, seçmedim. Yani, arama yerinde hangi yandan bölümü seçersek tık, seç, seçelim, tıklayalım. Özellikle bu dediğim ilk üç şey için geçerli. Buradan bir seçim yapmazsak bu durumda bu arama kutularına yazacağımız kelime veya kelimeleri Şamile programındaki bütün kitaplar içinde arar. Zaten bunun açıklaması da şurada var. Bakanım. Bak şuraya görüyorsun değil mi? Bak diyor ki, Mecalul bahsi el hali şu anki diyor geçerli olan arama alanı yani aranacak yerler cemiul kütüb. Bütün kitaplardır. O zaman şöyle sorayım. Şamile'de arama yerini açtık. Yazacağımız kelime veya kelimeleri bütün kitaplar içinde aramak istiyorsak ne yapmamız lazımmış? Hocam kitap kısmında ararız. Kütüp, tasnif veya müellif kısmını tıkladıktan sonra herhangi bir kitap seçmeden arama yerine arayacağımız kelimeler yazarız. Evet. Üçünde de olur aynı. Üçünde niye olur? Çünkü bu üçünde aynı kitaplar farklı tasnife göre gösteriliyor. Tabii. Çok adedi değişmiyor yani. Kütüpte direkt kitap adına göre mevcut kitaplar sıralanmış. Tasnifte mevcut kitaplar bölümüne göre sıralanıyor. Mühellifte de mevcut kitaplar ne yapıyor? müellif adlarına göre sıralanıyor. Tek fark bu. Bu söylediğim birinci kısım önemli ahmet yani bunu iyice anlamamız lazım. Demek ki Şamile'deki bütün kitaplar içerisinde arama yapmak istiyorsak ne yapmamız lazımmış? Yani hem kütüptem tasdidem de on kısmında olacak. Merak etme yani herhangi bir arama Aynen arama kısmında. Kitap seçmiyorsunuz Tabi. Eğer bir kitap seçersem sadece onları zaten bak. Şimdi bu Şam, şimdi Arayacağımız kitaplar Mecal-ül Bahs'ın altına sıralanıyor. Tamam mı şuraya? Mecal-ül Bahs arama alanı demek. İşte benim kastettiğim bu. Oradan çevirmeye şey çalıştım. Tamam. Şimdi gelelim. Şamile'nin e, hepsini aramak yapmak istemiyoruz. Belli kitap veya bölüm veya bölümler için arama yapmak istiyorsak o zaman bizim seçim yapmamız gerekiyor. Yani arama yapacağımız bölüm ve kitapları bulup başındaki şu kare gibi var ya boş, onaylanacak yer, tıklanacak yer. Bunları tıklayıp o kitapları şu arama alanına eklememiz gerekiyor. Şimdi bu ekleme yerinde bölüm veya birden fazla bölüm ekleyebiliriz. Birden fazla kitap ekleyebiliriz. Bunu yapmamız için, için nedir? Kitapların adını tıklayacağız. Örneğin ben diyelim ki şunun, şunun üzerinde arıyorum ama yetmedi. Bir de bölüm tasdikten de seçebilirim. Mesela akideye tıkladım. Tamam, akideye tıklayınca direkt şimdi tekrar kütübe gelelim. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Kütüp kısmında herhangi bir kitabın başındaki onay kutucuğunu seçersek direkt seçtiğim kitap arama alanına ekleniyor. Görüyorsun değil mi Ahmet bunu? Hocam bunu niçin yapıyorduk? Hani bu kitapları seçmemizin nedeni? Hayır, şimdi sen arama yerinde ne yapacaksın? Hangi kitaplar için arıyorsan önce o kitapları ekleyeceksin bir sonra onun içinde arasın. Bunu niye yapıyoruz? Şu anda biz arama kutusuna yazacağımız kelimelere kelimeleri Şamil'in nerede araması gerektiğini söylüyoruz. Yani şu seçtiğimiz kitaplar içerisinde Tabii. aramasını istiyoruz. İşte buraya eklediklerimiz de arama yapıyor. Tabii, He, anlaşıldı hocam. Şu anda burada bak beş kitap var. Zaten şurada rakamı yazıyorduk dikkat edersen. Şu anda ben buraya bir kelime yazsam bu beş kitaplar olacak. Anlaşıldı hocam. Tamam. Buraya ben bölüm de ekleyebilirim. Şimdi kitabı eklemek şimdi şöyle bir şey var. Şimdi burada bir kitabı tıkladığımız zaman direkt buraya ekliyor. Tamam mı? Gördün mü buraya? Evet. İhtiyar kitabı muhadde yazıyor ya bak. Bunu yani şöyle diyeyim ben sana. Bir kitabı arama alanına şöyle temizleyeyim burasını. Temizlemek için şu alttaki süpürgeyi tıklıyoruz. Belki fark ettin. Şimdi bir kitabı arama yerine yani aranacaklar listesine yani arama yapılacak kitaplar listesine nasıl ekleriz? Bir, başındaki o kutucuğu tıklarız. Bak direkt buraya gelir. İkincisi, kutucuğu tıklamadan kitabı seçer alttan ihtiyar-ı kütübül muhadde değil bunun anlamı neydi? Seçili kitapları ekledik. Burada şunu da yapabilirim. Önce klavyeden CTRL'ye basarak birden fazla kitabı tıklayarak seçelim. Burada gördüğüm gibi. Sonra bunu tıklarsam aynı anda birden fazla kitabı ekleyebilirim. Bu bu simgenin fonksiyon anlaşıldı mı? Evet. Tamam. Şimdi İlgâul kütübül muhadde ne demek? Belirlenen kitapları ıı, iptal etmek demek. Yoksa iptal eder. İptal. Bak şimdi bu seçili kitapları bunu tıklayınca ihtiyarlı kütübül muhadde buraya ekledi. E bunu tıklarsa bak buradan çıkarttı gördün mü? Evet. Buradan çıkarttı. Tecahul ne demek? Tecahul demek yani aramada arama yapılmayacak kitap demek. Nasıl bilme Bilmemezlikten gelmek, görmemezlikten gelmek demek. Tecavüle Hı. arif saatı falan derler. Aslında Hı. bilmiyor ya bilmezlikten geliyor. Yani bu şu demek. Bu özellikle şey işimize yarar. Bu tasnif kısmında. Yani şöyle oldu. Sen Şamile'deki bütün kitapları aramak istiyordun ya. Bu şunu hepsini. Hı. Bak şu süpürge var ya listeyi temizledi. Şimdi şuraya geçelim. Buraya gelelim tekrar. Şunu seçimler bir iptal edelim. Tamam. Şimdi bu, biz ne dedik az önce? Kütüp, tasnif veya müellif tıklı olduğu zaman herhangi bir kitap seçilmezse şamiledeki bütün kitaplar içinde arar. Zaten bu mecabü bahsinin altında da bunun açıklaması yazar. Burada olduğu gibi şu an. Bu ne diyor? Cem Kütüp. Bütün kitaplar diyor. Şimdi diyelim ki e de şu anda 8000'e yakın kitap var. Ben şu üçü hariç bütün kitapları aramak istiyorsam, bu üçünü tıkladım ya Bunu aramayacaklar listesine eklemek için tecahul simgesini tıklıyorum. Tıklayınca sen diyor, bu kitapları diyor yapılacak aramadan uzaklaştırmak konusunda istiyor musun diyor. Ne an dersem. Bakın bu kitaplar şuraya ekleniyor. Gördün mü Ahmet? gaymet tecahüle gelir. Yani bunu tam anlamadım hocam. Yani buraya eklememizin nedeni nedir tam olarak? Zaten seçtiğimiz kitaplarda zaten aradığımız dakika, kelimeleri şundan, vesaire arıyoruz. Bir dakika ben bunu bir temizleyeyim. Bunun mantığı var. Şimdi şu anda herhangi bir seçim yaptık mı biz? Ekranda şu anda. Yok hocam. Yok. Şu anda ben buraya sünnet yazsam örneğin. Sünnet. Bu, bunu nerede arar? Yani Abi, bütün kitaplarda arar. Burada yazıyor bak, şurada Cemil Kütüp yazıyor. Bak. Tabii. Ben Fazletki, Şamile'deki bir kitap hariç, diğer kitaplarda aramak istiyorsam ne yapacağım? Hmm. İşte bu Arama'nın yapılmasını istemediğimizi işte tecahule ekliyoruz. Anladım. onu istisnat tutuyoruz. Yani. Arama'da istisnat tutacak kitap demek. Tamam. Anlaşıldı. Ya da Sen fıkıh Hanefi'ye girdin. Orada diyelim ki mesela gelelim. Fıkıh Hanefi'de 57 kitap var. Sen bu 57 kitabın 7'sinde değil de diğer 50'sini aramak istiyorsan ne yapacaksın? O 7 kitabı ne yapman gerekiyor? aramayacaklar listesine eklemen gerekiyor. Ve bu eklediklerimiz ise arama alanında altta gaimetü tecahul yani aramada dikkat alınmayacak, aramayacaklar başlığı altında listeleniyor. Umarım bu anlaşıldı Ahmet. Anlaşıldı hocam. Yani aramadan istisna diyelim kısaca. Ben böyleyse olur sanırım. Aynen hocam. Tamam. Şimdi kitap kısmında yani bu soracağın kaldı mı burada anlaşılmıyor? Yok hocam, genel olarak hepsi anlaşılıyor. Tamam, tasnife geldik. Tasnifte de ne yapıyoruz? Eğer herhangi bir kitabı seçmezsek bütün Şamilede kitaplar için arıyor. Eğer bölüm, bak burada ama şimdi birden fazla bölümü seçebiliriz. Nasıl seçeceğiz? Bölümü tıkladık ya mesela. Akideyi tıkladım. Aşağıda ne yazıyor? İhtiyarul aksan el muhadide. Seçili bölümleri arama alanına eklediyor. Burada ben birden fazla seçebilirim. Mesela örnek vereyim sana. Diyelim ki bir fıkıhtan çalışıyorsun. Geldin. Kontrola basılıyken tıklayacaksın. Fıkh-ı Hanifi, fıkh Maliki, fıkh Şafii, El-Fıkh-ı tıkladın. Şimdi bunları bu ne demek? Buradaki bütün kitaplarda arayacaksın. Bölüm adı seçtin çünkü. Bunları arama alanına nasıl ekleyeceksin? Bu ihtiyarul aqsam. Tıkladım buraya geliyor, bak. Evet. Bak buraya ne diyor? Kitap adı yazmıyor. Kısım El-Fukul Hanefi diyor. Bunu hepsini arayacaktır. Eğer bu seçimi iptal etmek istersek ne yapacağız? Pişmanım. İlgâul muhabir. Tamam, tıkladık. Bu hazır Şimdi ikinci kısımda, şimdi ikinci alternatif. Ben diyelim ki Hanefi, Malike, Şafii ve Hanbeli kitapların hepsinde değil de bir kısımda arama yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacağım? Geldim Hanefi'ye. Yanında kitaplar gözüktü mü? Hanefi'den arama yapacağım kitapları seçiyorum bak. Seçince eğer başına kutucuğu tıklarsam direkt buraya ekliyor. Eğer öyle yapmaz da üzerine tıklayarak kitabını seçersen şöyle altta neyi tıklıyor bunu eklemek için ara, ara, arama alanına neyi tıklamam lazım? Şey hocam e, yine ihtiyar ol e, kutubül muhadde burada aksamın tamam. muhadde diyordu muhadde de seçilen demek, seçilmiş olan. Evet. Bunu tıklayayım. Buraya geldi gördün mü? İklar evet. etmek istersek bunları ilgaya basacağız. Bu kitapları istisna etmek istersem aramadan neye basacağım? Tecavül hocam. Tecahüle basacağız. Tamam. Güzel. Hepsini aslında mantık aynı dica edersin. Aynen hocam. Hı -hı. Şimdi buradan neyi anladık? Hanefi'den diyelim ki şu anda dört kitap seçili. Ekledim. Geldim Malikiye. Buradan da aynı anda fark, birden fazla kitabı nasıl seçebilirim Ahmet? Tam kontrol Ctrl evet, tamam, ama geldim bunu da ekledim. Ben burada şunu demek istiyorum. Birden fazla bölümü komple seçebildiğimiz gibi bölümler içerisinden farklı kitapları da istersek arama alanını ekleyerek orada da arama yapabiliriz. Evet. Tamam, şimdi şeye gelelim, onu temizleyelim. Şimdi geldik, müellif onu. Burada da müellifi tıklayınca onun ne yapıyor? Ee, bak şu kuş tüyü simgesi, tercümetül müellif eğer aktif olursa, hangi müellifi tıklarsa ama aşağıda onunla ilgili bilgi veriyor. Şimdi bu müellifte de İsterse kitaplarda olduğu gibi CTRL'ye basarak birden fazla müellif seçebiliriz. Bu seçtiğimiz müelliflerin eserlerini Şamile'deki arama yerine yani arama yerine eklemek için ne yapmamız lazım? Aşağıda neye tıklayacağız? Aynen. El, yerlisi, el muhaddedin. Tıkladık, buraya geldik. Aynen. Aynen. Eğer biz bunu temizleyelim. Şu süpürge süpürgeye hepsini temizliyor. Çarpı işareti ise seçil olanı sadece kaldırıyoruz. Farklı otağı mavi. Bu tek tek kaldırıp süpürge toptan kaldırıyor. Şimdi biz buradan bir Gazali bulalım. Daim aksadımı anlatayım ben. Gazali diyelim. Bunu bulduk. Şimdi İmam Gazali tıkladım. 21 kitap var değil mi burada? Şimdi burada bunun kitaplarının hepsi üzerine değil de Birkaç ev arayacaksam örneğin diyelim ki Mustafa arayacağım usul kitabı. Başka ne var? İhya arayacağım değil mi? Meşhur tüşçede çevirilmiş. Efendim bir de nerede arayalım? El Menkul'da arayalım. Tamam. Şimdi bunun başındaki kutular tıklayınca direkt arama alanına bunu ekledi. Eğer böyle yapmaz da Eser veya müellif üzerine tıklarsak direkt eklemiyor gördüğün gibi. Bunları seçtikten sonra arama alanını eklemek için ne yapmamız gerekiyor? Aşağıdan İhtiyar ol yapmamız lazım. Hadi şunu tıklamamız lazım. Bu işlemi iptal etmek için ilgail kütübün muhaddeni tıklamamız lazım. Tecahu yine diğer şeylerde olduğu gibi. İstisna. Yani aramadan istisna yapılacak kitaplar. Mantık aynı hocam. Mantık dedi. hepsinde aynı evet. Mufaddalaya geldiğimiz zaman bu yani favoriye eklediğimiz kitaplar Şu anda burada iki tane ekli. Buradan istersek hepsini istersek de. Tabi şimdi bu altta diyor ki ihtiyar mücelledatil muhadde'de. Yani şu anda biz de favoride tek mücelled demek klasör demek alacağız tamam mı? Mücelledat da onun çoğuluğu. Yani biz daha önceden yani bir sonra, daha sonraki dersimizde anlatacağız inşallah favoriye kitapları eklerken farklı klasörler oluşturabiliyoruz. Yani örneğin diyelim ki sen şafi kitapları deyip oradan favoriye şafi kitaplarından seçtiklerini ekleyebiliyorsun onun altına. Hanefi deyip Hanefi kitaplarını ekleyebiliyorsun. Bu durumda yani eğer sen kendin birden fazla favori klasör oluşturmuşsan buraya girdiğin zaman ne oluyor? Bu mufaddala kısmında birden fazla klasörlü benim burada, bak şu mufattalanın karşısındaki aşağı doğru e, üçgen simgesini tıklayınca benim denemek için e, favori eklediğim üç başlığı görüyorsun. Muhammed İmam Muhammed Eşeybani yani onun kitaplarını eklemişim favoriye. Muatta rivayetleri muatta rivayetleri onu, onu eklemişim. Bir de fıkıh kitabı mesela rivayetten tıklayayım bak burada ne geldi? Muattay ile ilgili rivayetler buraya geldi. Tamam. Hocam şeyi nasıl oluşturuyoruz o klasörü? İşte bu onu o konuyu henüz görmedik. gelecek. Hı, şurada tamam. Başlıyor Burada sadece seçtiğimiz Tabii, şeyler çıkıyor. Yani. Yani bir sonraki bu bu hafta gitmez hafta şurada nevatu tahakküm. Anladım hocam. Yani Hı, bu tamam. tahakküm demek? İşte şu kısım yani kontrol paneli. Şu kısım, yani bize göre soldaki şu kısım, işte bu ile ilgili işlemlerin yapıldığı yer. Onu inşallah bu hafta yetişmezse, haftaya anlatacağız. Anlaşıldı. Bu artık daha sonraki dersimizin konusu. Buradan favoriye eklediğimde bunu derse bakarken kendim şey yapmak. Mesela bak, İmam Muhammed'in altında klasörler oluşturmuş. Gördün mü? Furu kitaplar demişim. Hani şu furu kitapları. Yani denemek için yaptım bunları. Tamam. Mı? Evet, Umut, öğrenci o dersten sonra kendiler deneme yapabilirsin. Evet bak şu kitabın adını denemek için değiştirmiştim. Bak Türkçe'ksi kalmış. Muatta Yahya Rivayeti. Evet burada geçen denedim böyle kalmış burada. Tamam. Muahhar son kullanımlar. E, bu alttaki seçenekler aynı. Tenzilat yine alttaki seçenekler gördüğün gibi aynı burada farklı bir şey yok. Mecalat ise bu neydi? Burda ee, klasör önce, diyelim. Ayetlediğimiz arama klasörlerini veya arama klasörlerinin kısa yolu bir şey. Yani. Şimdi gelelim bu. Yani arama alanları, kaydedilmiş arama alanlarında üst kısımda bak hazif yazıyor. Bunu tıklarsam bu arama alanı, kaydını siliyor Ahmet. Tamam mı? Evet. Mesela şunu bak deneyelim. Tamam. Helente müteekkidün enneke türidül hatfe diyor. Silmek istediğinden emin misin diyor. Evet dersen sildi bak şu simgede anlaşıldığı gibi aşağı yukarı üçgen işareti bu listenin sırasını değiştiriyor. Tamam mı? Hani bu arama alanları kaydındaki sırayı değiştiriyor. Şimdi şurada disket simgesi normalde ne iş için kullanılır? Kaydetme için. Şimdi diyelim ki ben şuna sünnet adını vermişim ya Anlat. Buraya başka bir şey. Evet. evet. Türkçe de burada yasak kabul ediyor. Kırılgan Türkçe'ye geçelim. Evet. Hadis kitapları ve şehleri. Evet. Şimdi bu inceliği. Evet. Şimdi bu seçtiğim, bu disket simgesi ne işe yarıyor? Seçmiş olduğum arama alanına farklı bir isimle bunu kaydedebiliyorum. Bu anlaşıldı mı Ahmet? Yaptığım işle evet. anlaşıldı? Yani şu an sadece şey yaptınız değil mi hocam? Bir klasör ismi yani, yazdınız ve ya kaydettiniz. Bak Ahmet, sünnet diye bir arama alanı kaydetmişim önceden denemek için. Evet. Aktımın içeriğinde kütüb sünne sünnet kısmıyla şu ruhul hadis kısmı varmış. Evet. Dedim ki ya bu sünnet e, ismi bu kitaplar tam ifade etmiyor. Bunu da farkında daha kaydedeyim. İşte o ismi yazdığım zaman seçili olan bölümün aynısını tekrar buraya kaydetti. Aslında şunu sileyim çünkü bu diğeri daha mantıklı. Şimdi gelelim şurada bir simge var i'adet-ü Bu da herhangi bir arama alanı kaydımızı, arama klasörü kaydımızı adını değiştirmeye yarar. Mesela Risale-i Şafii dedim ya mesela buraya. Usul dedim. Mesela buna ben fıkıh usul diye kaydetmek istersem yani adını değiştirme diyelim kısaca yani. Bak buna fıkıh usul yazayım. Tıkladım. Bak bunun adı fıkıh usul oldu. Bu anlaşıldı mı acaba? Evet hocam. Ne demek iade-i tesmiye? Yeniden adlandır. Bilgisayar dilinde öyle deniyor. Tabii. Yani oradaki bir daha söyleyeyim, değiştirmek. Adını değiştirmek. Değiştirmek. Tamam. Hı. Altta hmm. ihtiyarul mecalat-ı muh, e, de yani seçili alanları, aramalarını ekleyen anlamında işte şöyle yaptım. Başını tıklarsak direkt ekliyor kutucuğu. Buraya ekliyor gördüğün gibi. İl İlga etmek istedim, Bunu tıklıyoruz. Tamam. Şimdi gelelim arama kısmına. Bu arama kısmıyla ilgili açıklamaları geçen hafta yapmıştık. Şimdi bir tekrar edelim. Ama şimdi sana sorayım. El-Bahsufi el-Metin el, el, el havaşi et-Talikat el-Anavî. Ne demek bunun anlamı? metini seçtiğimiz zaman evet. e, kitabın tamamında arıyor. Yani seçtiğimiz kitapların içeriğinde arıyor. Öyle değil. Tamam. Evet. Seçtiğimiz kitabın içerisinde, Eşimde, arıyor. içerisinde evet. E, hocam, e, arıyor. arıyor. Evet. Havaşi de hocam şerhlerde arıyor. Dipliklerinde arıyor. Pardon hocam. Dipliklerinde arıyor. Şimdi bazı kitaplarda şimdi mesela belki denk gelse bilemiyorum şimdi. Bir tane açayım ama bir tane Kitap. Buradan açamıyoruz. Da. Yani şöyle diyeyim. Bazı kitapları açtığımız zaman altına dipnotlu açıklamalar olur. Bu orada ara demek. Evet. Talikat ne demek? Talikat şerf değil mi hocam? Yorumlar demek, notlar demek. Ha, kaydettiğimiz notlar hocam. Hayır, Hatırlıyor musunuz? O yüzden geçelim. Aynen. Evet, evet. Evet hocam. Kaydettiğimiz notları arayayım. İzin veya başkasının kaydettiği. Tabii üzerinde. Yani Aynen. bir Şamliye'de bir kitap açıkken yan tarafta et-Talik simgesi vardı. Böyle bir boş konuşma diyalog şey gibi simge vardı. Onu tıkladığımız zaman altta ne açılıyordu? Not ekleme yeri açılıyordu. Oraya biz o sayfayla ilgili not yazabiliyorduk. Ana ne demek? O da başlıkları arıyor hocam. Yani sadece kitapların başlıkları Evet. Tamam mı? Yalnız anavini seçince diğer üçü otomatik iptal oluyor. Yani anavini ile birlikte şunları yani hem anavini hem diğer üç seçeneği yapamıyoruz. Anavini seçersek diğerler otomatik iptal oluyor ama şu üçünü farklı farklı seçebiliriz. Şimdi ibaratul bahsin altındakilerin anlamını bir kısaca hatırlatalım. Vav wow ne demekti? Hocam var e, ayrı ayrı iki tane kelimenin aramasını. Şey sünneti Zevai'ti arayalım. Evet. Yani hem sünneti arayacak hem de zevai'ti ikisini de arat. Vallahi ararsa anlamı ne oluyor? İki kelimeyi de arıyor hocam. Yani aynı sayfada. Aynı sayfada bu Tabii. iki kelime bulunursa buluyor. Tabii ikisi Tabii. aynı aynı sayfada yani, bulunursa. Sayfa geçerse ne yapmıyor? Bulmuyor. Bulunmaz aynı. Tamam. Evde olursa ne oluyor? Evde olursa hocam iki kelimeden hangisi varsa, varsa bulur. En az. Tabii. Güzel. Leysene ne demekti? Leysene de hocam bir kelimeyi yani aramasını istemediğimiz kelimeyi orada istisna edeceğiz yani. Ya, e, i̇lla diyelim ki örnek vermiştik. Şimdi şöyle diyelim. Müekkede'yi yani sükretin müekkedesini bulmasını istemiyorsan ne yapacağım? İstemiyoruz. Aynen. Bu şekilde bunu, bunu yazacağız. yazacağız. Tamam mı? Tabii. Aynen hocam. Tamam. iyi. Bunu Ahmet anlamışsın. Güzel. Şimdi Eyvallah. gelelim. Bu dürbün düğmesine basınca aramayı başlatıyor. Şu beyaz sayfa mesuh hukulü bahs ne demek? Eee onda oradakileri e siliyor mu hocam? Şimdi bu arama satırı var ya beş tane. Evet. Biz diyelim ki yeni bir arama yapacağız. Bu önce yazdıkları tek geçtikler deneteye silmemiz lazım. Bununla uğraşmak istemiyorsak bunu tıklarsak hepsini otomatik siler. Evet, hepsini siler. Bak hepsini sildi gördün mü? Evet. Bu süpürge ne demek? Aslında e, meshu ibaratul bahs el kaydedilmiş arama ibarelerini silmek ne demek istiyor? Daha önce daha önce aradığımız şeyleri siliyor hocam. Arama geş arama keyme mesela ben buraya Aynen arama geçmişiniz. İşte buradan var. S'ye bastım çıktı görüyor musun? Tabii. Ve şimdi buraya sililecek. Ay şöyle bunu bir silerim. Bir de buna bastım. Bak şimdi S'ye basayım. Aynen. Yok. Tamam. Yukarı okuna işe yarıyor? O satırları artırıyorum. Artırıyorum. İdafa, murabba, tıkladıkça aşağı doğru artıyor gördüm mü? Evet. Tamam bu arama kısmını böylece bitirdik. Ahmet varsa sorun sorun. Yok hocam. Bir arama yapalım değil mi? Bir arama yapalım. Bir de sayfayı görelim. Başka bir husus daha var. Arama yaparken aynı anda val, ev ve ls seçeneğini böyle arama yapabiliyoruz. Devrim. Önemli Ahmet. Dikkat et buna. Dikkat ettim. Umuyorum. Yani üçü de seçil olabiliyor mu hocam? Hayır, valla diyelim ki şey yazdım. Sünnetin ne diyelim? Nebevi yaz. Şimdi yani tahmini yazıyoruz bir şey. Şimdi bu iki kelimeyi aynı sayfada geçerse bulacak. Buraya ise şey yazdım. Mesela diyelim ki <tir yummy> tamam e, Bir de gayri yazayım buraya Şimdi bu ikisini ise Herhangi birisi sayfada geçtiği zaman olacak Tamam mı? LSE'de les? ikisini yazabiliriz Yani şunu demek istiyorum Aynı anda hem VALF hem ev hem de leysi kategorisine göre arama yapabilirsin. Tamam. Şimdi bir de şu alt kısımda bir açıklamalar, iki İki açıklama orada alırsın. Mecarul Bahs'ın altında. Burada ne diyor? Mecarul Bahs'in hali cemi'ül Kutub Ne demek? Tüm kitaplarda aram hocam. Tabi şu anda biz herhangi bir kitap seçmek için bu yazdığımızı arayacak. Şu alttakine evet. bil bahsi bil levasi tehtim el necme kable ev ba'de ev esna el kelime. Yıldız işaretinden bahsetmiş miydik geçen derslerde? Evet hocam. Ne demekti yıldız? İşte bunu onu söylüyorum. Yıldız hocam ekler e, yani Mesela ben ben kelimenin başında yazarsak başına yıldız ekledim. Bunun ne faydası olur bana? Yani e, burada e, öncesinde olanları da buluyor, olmayanları da buluyor. Ya yani şöyle diyelim. Güzel, güzel. Sünne yazdığım zaman es Sünne yazanı bulmaz. Yani ben bir kelimeyi yazarda başına yıldız koymazsan Aynen. Yazdığım şekilde müstakil geçiyorsa bulur o kelime. Yani ne yazarsan onu bulur. Es-Sünne'yi de bulur. Tabii. Sonuna yıldız koyarsan, sünnet-uhun falan gibi devamı varsa onu da bulur. Evet. Ortasına koyarsan onu da dikkat alır. Şöyle diyelim, bir haraca yazalım diye. Haraca yazdık değil mi? Kesin. Şimdi ben buna yıldız koymadan ararsam ya? sadece müstakil haraca yazılanları bulunur. Evet. Şimdi başına yıldız koyarsam başka neleri bulur? İyahru el harac. Tam özümle aynı. Sonra yıldız koyarsam haracuyu bulur değil mi? Haraca. Tabi iyahrucunu vesaire. Ya, demedi, yıldız demek. Başa koyarsak başına gelen ekleri de buna dahil et demek. Aramaya. Sonuna koyarsak bunun sonuna gelen ekleri de dahil et demek. Yani bir kelimenin içerisinde yıldız içinde kalan harfler geçiyorsa kelimenin tamamla geçmesi gerekmiyor. O kelimeyi ne yapıyor? Bize bulur. Bunu biz e, şöyle kısa bir deneyelim. Şuradan Ahmet bir de şöyle bir şey yapayım. Bunu göstereyim. Gaymetü tecahüle beş kitap ekleyelim. Ahmet. Gördün mü? Evet. Şimdi altında bir şey var. Onu göstermek için bunu ekledim. Az önce fark ettim. İhracül kütüb min gaymetü tecahül. Burada yani biz aramayacaklar listesine eklediğimiz kitabı buradan çıkartmak istiyorsak ne yapmamız lazım? İşte bu simgeyi kullanmamız lazım. Şimdi burada iki simge var. Bir süpürge var. Tefriğolu kaime listeyi boşalt demek. Bir de ne var? Çarpı simgesi var. Demek ki çarpı simgesi tıklarsak tek tek kitapları bu listeden çıkarıyoruz. Bak denedim. çıkarttı Bir kitabı çıkarttı Süpürge ise ne yapıyor? Toplan çıkarıyor. Bu fonksiyon anlaşıldı mı? Evet. Demek ki bu arama alanında da süpürge böyleydi. Yani ne yapıyordu bu süpürge? E, Geçmiştekiler... Komplesini siliyor değil mi? Hepsini siliyor. Şimdi biz Tabii. bir arama denemesi yapalım. Örneğin Fıkhı-Maliki seçili. Biz şimdi Fıkhı-Maliki'de 77 kitap varmış, yani hızlı sürsün diye kısa bir şey seçtim. Şimdi, önce Yıldızsız Sünnet Kitabı kelimesini arayalım Ahmet. Ne yapacağız biz? Fıkıh Malik'i eklemek istiyorsak, onu tıkladık ya Ahmet. İhtiyar-ül Eksan tıklayacağız. Buraya gelecek. Geldi mi şu anda? Evet. Şu anda Yıldızsız aradım, aramaya bastım. Hem bir arama penceresinde görelim. Şu anda arıyor. Gördün mü Ahmet? Ve evet. Kaç sonuç bulmuş? Ben sonuç bulmuş. Biraz büyütelim bunu. Bak. Adedün Netaiç 5973 Gördün mü Ahmet? 77 kitabın içerisinde. Bunu bir daha deneyelim. Bak çok hızlı arıyor, Bak. Bunları boşaltalım. Şimdi 77 kitap içerisinde sünnet kelimesini bakalım kaç tane deriyor. Bak tıkladım. Yarım dakika sümeri, gördün mü? Arama şeyi çok hızlı. Şimdi burada az önce anlattığımız kuralın uygulaması nasıl görmeye çalışalım. Bak Ahmet, şimdi sünnet kelimesinin alt kısımda ne var? Müsersel ne demek? Sıra numarası. Yani sonuçlara müteselsi rakam veriliyor, gördün mü? Sonuç kısmından hangi sonucu tıklarsak üst kısımda onun içeriği gösteriyor. Görüyorsun burada. Ondan sonra aradığımız kelime kırmızı oluyor. Bu gayri niye bulmuş bir bakalım. Çünkü biz ha bak şurada bak gayri kelimesi geçiyormuş. Gördün mü? Sonra ben fark, sonradan yeni fark ettim. Bunu silelim şimdilik. O da karışmasın. Bir dakika. Bunu bir daha vereceğim. Tekrar arayalım. Evet, şimdi arama sonucu. Tamam. 13.416. Bak, tıklıyorum. Sünnet kelimesi var, gördün mü Ahmet? Ama hep önünde ve sonunda ek yok. Az önce anlattığımız mesele. Tabii, yıldız koymamış. Koymadığımız için. Şimdi arama bulunduğu zaman en altta toplam arama sonucu var. Onun karşısında Cemil Kurun diyor. Yani burada bulunan e, kitaplar hangi asırda yaşayan müellife ait onu gösteriyor. Buradan herhangi bir asrı, yüzyılı tıklarsan onunla ilgili sonucu ne yapıyor? Yukarıya getiriyor. Ondan sonra bazen bunun yanına başka bir seçenek daha geliyor. Şimdi gelmedi. Kurum geliyor. Bir de başka bir seçenek daha geliyordu. Bazen orada bir de Cemil Aksam yani eğer biz Şamire'nin bütününü ararsak Ahmet, burada bir de Cemil aksam geliyor. Onu da deneyelim. Şimdi sünnet kelimesini, şunu da kapatalım. Sünnet kelimesini şu seçimi iptal edelim. Şu anda sünnet kelimesini Şamire'de bütün kitaplarda arayacak. Bu biraz vakit alır hepsinde olduğu için. Ama çok aşırı vakit almaz. Evet. Bak şurada Ahmet hangi kitaplar adını gösteriyor. Görüyor musun şurada bak en altta. Şu anda şu kitaplar evet. gidiyor. Kitaplar geçiyor. Evet hocam. Tamam şimdi bu hepsini de aramayalım biz. Dur, bu arama uzun süre değil mi hocam? Hemen devam edeceğiz. Çok uzun süre. Belki de 10 dakika sürer sürmez. Yani o uzun değil aslında. Yani. Binlerce kitabı çıkarır yani. Tamam. Çıkarır. Şimdi biz şey yapalım, işimiz biraz daha uzun olmasın diye dört bölümü ekleyeyim, orada arayalım. Dört bölümde arasın, o fazla uzun sürmesin. Evet şu anda bitirdi. Anlatım. Yani çok hız var. Evet. Bazı kitapları belirleyince daha kısa sürer. Bu da benim Burada dört bölümü seçtim. Kitap seçmedim. Ha. Afsanacı. Yani, yani ben burada şey, hesap et bak. 57, 77, 727 kitap. Yani şurada yaklaşık diyelim bayağı kitap var yani net şekilde. 150-300 aynı zamanda. Evet. Bu kadar kitap içerisinde belki bir dakika sürdü, sürmedi ya. Yani. Ahmet evet. bu durumda bakın eğer birden fazla bölüm için ararsak o bölüm adları burada gözüküyor. Görüyor musun? Cemil Evet hocam. Çeşitli 5130 sonuç bulmuş. Bu sonucun 7740 74'ü Hanefi fıkıh kitaplarından. Bunu tıklarsak Hanefi e, fıkıh kitaplarında geçen sonuçları bize gösteriyor. Yani burada farklı göreceğimiz ismun li hifzi hadha Bu ne demek? Yani bu aramadaki ismi koru mu? Arama sonucunu kaydetmek istiyorsak ona bir isim verip kaydediyor zahmet. Ha neticeyi Tabii tabi arama sonucunu kaydediyoruz. Hani daha sonra işimize yarayacaksa incelememiz bitmedi diyelim uzun sürdü. Hmm. Buna Türkçe de isim verebiliyoruz. Mesela Sünnet aradım ya bak. Ee, evet. Şöyle yazayım. Dört mezhep sünnet. Bunu yazdıktan sonra diske simgesini tıkladım. Temme hefzül bas kaydedildi diyor. Bu nerede göreceğiz Ahmet? Bunu şurada göreceğiz. Gördün Bak dört mezhep sünnet. Gördün mü? He, ameliyatı Bu burada çıkıyor. Kapatayım şimdi ben bunu. Diyelim ki ben bu aramayı bugün yaptım ama inceleyemedim. Ertesi gün oturdum bilgisayar, Açtım Şamil'e, geldim buraya. Bunu çift tıkladım, bak aramam sonucum açılıyor aşağıda. Gördün mü? Evet. Bu yalnız e, arama kayıtları, buna dikkat edelim. Arama kayıtlarında aranan sonuçları değil de aranacak kitapları ve bölümleri kaydedilecek. Tıkladığınız zaman yeniden arıyor. Bu fark önemli ama. Tekrar söyler misiniz hocam? Şimdi ben aramaya isimleri kaydettim ya. Tamam hocam. O sonuçları kaydetme onu yaptığım zaman. Evet. Arama için yazmış olduğum kelimeleri ve bunların aranacak kitapların ismini kaydediyor. Yani sen o arama kaydından o, o arama şeyini bir daha tıkladığın zaman sıfırdan yeniden arama yapıyor. Sen sadece neyle uğraşmıyorsun? Arayacağın kelimeleri yazmakla bir de arayacağın alanları seçmekle uğraşmıyorsun. Ha, o tekrardan e, arayıp çıkarıyor yani. Evet. Yani aramasının faydası ne? Diyelim ki Hanefi Fukruna yarın bir kitapla eklenirse bu ne normal sonuç değişir. Daha fazla sonuç bir. Anlaşıldı hocam. Tamam. Şimdi biz sünneti aradık, yıldızsız aradık değil mi şu anda? Bir de yıldız işaretleri Tabii bölümler biraz azaltalım. Tek bölüme indirelim. Şimdi sünnet kelimesinin başına yıldız koydum, hızlı olsun geçtim. Bak, az önce sadece müstakil sünnet yazanları bulmuştu. Şimdi ne yapıyor? Bak şimdi bakalım. Bak, es sünne yazanı evet. buldu. Gördün mü? Aynı oluyordum. Az önce bunu Tamam. Bunu gördük. Şimdi tekrar gelelim. Bunun bir de sonuna yıldız koyalım. Tekrar ara diyelim. Aradı. Şimdi sonuçlara bakalım. Aslında şuradan da sonuçlar görüyorsun. Şöyle tam ekran yapalım. Bak şurada da Şuradan da aslında görebiliyorsun. Gördün mü? Evet hocam. alt taraftan. Mesela bak. Hüsnü Hünne'yi buldu Ahmet. Niye buldu? Çünkü şu üçü tuttuğu için, şu üç kelime. Gördün mü? Yani onu niye buldu ki hocam? Çünkü sünne kelimesinin sünne geçiyor sonra ek var. Ekinin dahil et dedik. Evet. Devamında Hım, Buluyor tabii. Başka bakayım ne var? Şuradan bakayım, gözlüceğim. Sünnet tüm diyebiş o sonu bulurdu. Bak, İstahsane'yi bulmuş. Niye buldu bunu? Çünkü sonu Sünnet bitiyor. Başında ekleri var. Yani yani yıldız işaretini koyduğun zaman yazılan kelimeler kelime içerisinde geçiyorsa onun başı sonu ne olursa olsun ne yapıyor bize bulup evet bu mantık sanıyorum anlaşıldı yani anlaşıldı hocam mesela diyelim ki şey yazsak daha iyi anlaşılsın diye buraya fiil yazalım harace mi demiştik az önce onu yazmıştık değil mi? Evet. Harace'ye geçelim. Harace. Şimdi bunu yıldızsız ararsak sadece müstakil harace yazanlarını bulur. Ama başına ve sonra yıldız koyalım. Bakalım neler bulacak. Bak. Harace'ti buldu görüyor musun Ahmet? mahreci buldu. Evet. Yahrucuyu buldu. Tamam mı? Evet. Ya yani bunun mantığı ehreceti buldu mesela. Bu, bu arada anlaşıldı. Anlaşıldı evet. hocam. Başka arama yerinden söylemediğin bir şey kaldı mı? Sanki kalmadı abi, değil mi? Yok hocam, gene olarak Anlaşıldı. Anlaşıldı. Tamam. Bir sonraki şeyimiz biraz ayrıntılıdır. Ona geçelim yoksa haftaya mı kalsın. Yok hocam haftaya kalsın hocam. Tamam. Şimdi e, Levhatü Tahakküm'de en azından bir ön bilgi verelim. Haftaya zihniniz biraz daha hani şey olsun. Levhatü Tahakküm'de kitaplarla ilgili işlem yapıyoruz amirte. Kitaplarla ilgili hangi işlemler yapabiliriz? Bir Kitabı silebiliriz, şamleden. İki, kitabı favori ekleyebiliriz. Ondan sonra kitabın e, PDF'si var mı yok mu, PDF'de eksiklik var mı yok mu bunu bulabiliriz. Bir kitabın e, HTML dosyası olarak yani internet sayfası dosyası olarak dışarı aktarılmasını yapabiliriz. Bu tür işlemleri Buradan yapıyoruz. Bir de burada favori eklemek var. Artık biraz ayrıntılı. Onlara inşallah haftaya anlatmaya çalışıyoruz Ahmet. Şimdi onu gördükten sonra şu müellif, beyanat-ı kütürt ve müellifim var. Bu, ben sana şöyle diyeyim Ahmet. Elini bir şamili açtık. Bu şamiliyede kaç kitap var, kaç müellif var? Nasıl göreceğiz bunun toplam rakamını? kitaplara şeye basalım. Şu, şunu yani. tıklayacağız amet. Şu hmm. suçluğu var ya, beyanatül kütübü vermeye tıklarsak bakın, üstten hmm. kütüp tıklayırken adetül kütüp şuraya bak, 7938. Evet. Tabii bu 7938 içerisinde birden fazla ciltten oluşan kitaplar da var. Yani cilde olursan daha fazla eder. Hmm. Müellifini tıklarsak 2986-50 ifayet burada kitap varmış. Onların listesi de aşağıda var vefat tarihine göre. Evet. Nebezat'ı tıkla, tıklarsak bu da bu şeyler yani bu kitap açıklamaları burada vardır. Arapça ne demek nebezat? Biliyor musunuz? yorum gibi bir şey sanki. Efendim? Simgesi de var da hocam simgesinde böyle bir yorum gibi bir şey var. simgesinde mi? Evet. bezat demek, kitap tanıtımları demek. Yani bitakalarda kitap tanıtımları var ya Onlar hmm. yani o kitapların kitap bitakalarında arama yapıyor ve Şamilde de şu anda 1618 tane bu, bu tür açıklamalar varmış. Ee, bu bir sonraki bir söylemiştik az önce. Ameliyatu ı bahs mahfuza yani kaydedilmiş aramalar. Onların listesi çıkıyor. Tıkladığımız aramayı açıyor. Şimdi onun yanında el-hiyarat var. Böyle bir dişli simgesi. Buradan ise şey yapılıyor Ahmet. Programla ilgili işlemler yapılıyor. Ayarlamalar yapılıyor. Evet. Yani levhat tahakkümde kitaplarla ilgili işlem yapılıyor. Yani farkına dikkat edelim. El-Hiyarat'ta programla gelirse diyelim ki kitapların zemin rengi ne olsun, işte yazı büyüklüğü ne olsun gibi ayarlar yapılıyor. Zaten şu Anil Bernamet kitap hakkında program hakkında bize bilgi veriyor. Şu da yardım maddi destekte bulunma sayfası demiştik. Evet. buradan o zaman bırakalım haftaya inşallah. Nevhatu tahakküm konusunu anlatmaya çalışırız. Eyvallah hocam. Dersi bitiriyorum. Esselamu Aleyküm. Selam hocam. Ve rahmetullah. Bu hafta selam haftaya görüşmek üzere. Selamun.